Bugün 28 Haziran 2022 Salı, Mars günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, sabah 5.38'de Balık Burcu'ndaki Neptünle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek sabah saatlerinde ay boşlukta ilerleyecek güne kararsız ve belirsiz enerjilerle başlayabiliriz uyku ihtiyacı artabilir rüyalar çok derinleşebilir bilinçaltımızdan önemli mesajlar alabiliriz günlük işlere odaklanmada zorlanabiliriz dalgınlık ve unutkanlık karışıklıklar yaratabilir sabah ve öğle saatlerinde önemli işlerle ilgilenmeden dinlenip kendi iç dünyamıza yönelmek daha faydalı olabilir Ay öğleden sonra 14.53'de Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sevgi ve şefkat beklentimizi arttırırken yakınlarımız ve ailemiz de daha öncelikli hale gelebilir. Evimiz, yaşadığımız mekanlar, ebeveynlerimiz, güvenlik, barınma, beslenme, mutfak işleri, mülk ve emlak konuları önümüzdeki iki gün ilgi alanımızda olabilir. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken mide ve sindirim sistemimizde daha hassas olabilir. Beslenmemize dikkat etmeli, aburcu buradan uzak durmalıyız. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçtiğimiz ayın konularını gözden geçirebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz şartları değerlendirip yeni aydan beklentilerimize ve planlarımıza odaklanabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.